...vaziyetlerin en berbatı vardır. Yoksa açığa çıktığını anlayıp kaçmış mı? İşe yalnız kendi kaçsa. O evraklarda ne vardı Berkan? Hülagü'ye karşı girişeceğimiz cengin hazırlıkları. Nereden ve nasıl saldıracağımıza dair malumat. Lakin bunlar Hülagü'nün eline geçerse... ...yıllardır ilmek ilmek kurduğumuz bütün hazırlıklar çöker. Kurtaracağımız yalnız birkaç evrak değil. Mazlumların ümitleri olacak. Test tüm askerler toplansın. Önden izcileri gönderin. ...her taşın altına bakacaksınız. Ah, oh, harık bu kız. Seni sağ bulduğuma sevindim. <Gülüyor> ne yaparsın be adam bırak beni. Hem de ah baklığın yüzünden bütün oyunlarınız... Bu ben... Berk Ağa'nın bütün gizli malumatlarını getirdim. Nedir bu? Şu lanet hançerini kırtlığından çekti anlatayım. Berke Han'ın ordusuna, devletine, Berke Han'la Ertuğrul'da çoktan peşimize düşmüşlerdir. Bütün yolları tutacaklardır. <Gülüyor> Karış karış bakılsın. Onları bulmadan dönmek yok. Askerlerim her yönde ararlar zaten. Mutlaka ortaya çıkacaktır. Hanım ne oldu? Lakin doğudaki gizli koya doğru giden bir kaçadan adam fark ettik. Bunlar Kıyat'ın adamlarıdır. Doğudaki gizli koydan kaçacaklar anlaşılan. Hedef şaşırtıp bizi doğudaki koya çekecekler. Kendileri de batıdan kaçacak. Sen alplerine oraya git. ...mutlaka tuzakta hazırlamışlardır. Merak etme. Tez önden git. Batıdaki askerlere ulaş beni beklesinler. Hangimiz onları yakalarsa... ...haber göndersin. Bu içeriyle yok. Okçular da yok. Hepsini öldürmeyeceğiz. Baksa... Ne yapacağınızı bilirsiniz. Erzan kaçacaklar dedim. Buraya mı gelecekler söyle. Erzan kaçacaklar. <gülüyor> Bu oyunu yapan tuzak kurmayacak ha. Konuş dedim. <gülüyor> Öldürülecek. <gülüyor> Erkan ölüm tuzağına çektiler Bamsı. Tez yetişmemiz icap eder. Tez <gülüyor> Buralarda Kıyat'ın izine rastladınız mı hiç? Rastladık hanım. karşında Berke Han! bir sıra sende. Hain. Şeytan olsa yola gelirdi. Sen şeytandan da betersin. Şimdi anladın ne güçlü olduğumuzu. Bu senin için ölümden beterdir Berke Han. Benim kılıcımın ucunda can vereceksin. O kadar emin olma Ferkehan. Yarıp bu kadı sıkça kulağına gelmiştir. Elimden kimsenin kurtulamayacağını da iyi bilirsin. Kılıcımız elimizde oldukça, başımız gövdemizde sağ kaldıkça cesaret var. Cesaret yok, şahadet var. Atalarının inancını terk edip Müslüman olan gafil. Yerlerin ve göklerin tek bir sahibi vardır. O da benim secde ettiğim Rabbimdir. Soldurun! Ölüm burnunun ucuna kadar geldi Berkehan. Haydır Allah! <gülüyor> <gülüyor> Şu benden çaldıklarını geri alacağım. Şunun üstünü arayın. Bizi öldürünce kazanacağınızı sanırsınız. Ama bu cihanda binlerce kıyas. Bizde de her haine, her zalime yatacak kara var. Hak geldi. Altın sahil oldu. <Gülüyor>